Bugün 12 Aralık 2022 Pazartesi ay günündeyiz ay Aslan Burcu'nda ilerliyor Aslan Burcu'ndaki ay önümüzdeki iki gün sosyal yaşam ve eğlenceli konulara da ilgimizi arttırabilir özgüvenimiz yükselirken kişisel özelliklerimizde dikkat çekmek takdir edilmek isteyebiliriz sanatsal yaratıcı faaliyetler hobiler organizasyonlar çocuklar aşk ve eğlenceye zaman ayırabilir iş ve özel yaşamımızda inisiyatif alabiliriz Yay burcunda ilerleyen güneş ve kova burcundaki satürn arasında gün genelinde uyumlu bir görünüm olacak. Eril enerjiler ve otorite figürlerinden destek alabilir, güvenli adımlar atabiliriz. Günlük iş ve kariyer alanında sorumlu ve disiplinli olabiliriz. Öğle saatlerinden itibaren yaşamın eğlenceli ve keyifli yanlarına daha fazla yönelebiliriz. Bireysel özgürlükler öne çıkarken yeni deneyimlere heyecan ve cesaretle yaklaşabiliriz. Gezi ve seyahatler, açık havada zaman geçirmek, spor yapmak için de uygun bir gündeyiz. Akşam saatlerinde arkadaşlarımız ve sosyal ilişkilerimiz öne çıkarken ekip çalışmaları, organizasyonlar, sosyal ve sanatsal her türlü etkinlik daha keyifli ve verimli ilerleyebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.